Kadın olmaktan kaynaklı hangi bakış açılarıyla, hangi tavırlarla karşılaştınız ve neler yaptınız bunları merak ediyorum. Kadın olarak ben bir zorluk hatırlamıyorum. Çünkü cinsiyetime ben takılmadım ki karşı tarafa bu mesajı vermedim. Yani ben kadınım şöyle olur, böyle olur, kadın olduğum için haksıza uğradım, kadın olduğum için kazandım diye bir hikaye yok ticarette. Sizin işinizi nasıl yaptığınız, nasıl kendinizi ifade ettiğiniz, şirketinizi nasıl anlattığınız da doğru orantılı. Ben kadınların bu söylemleri kullanmasına da karşıyım. Erkek egemen bir sektörde kadın oldum. E zaten böyle konuşursam e zaten erkek egemenliğine devam edecektir. Kabul ediyorsun çünkü oradaki e egemenliği. Belki hissedebiliriz. Belki bu dünyayı içinde görüyoruz e engelleri. Ama ona takılmadığımız mesajını verirsek, karşı tarafta bu mesajı almazsa her şey yolunda da gidebilir. Yani benim kendi hayatımda kadın oldum, şöyle oldu, böyle oldu kısmı yok. Yani iş hayatının içinde ne yapmanız gerekiyorsa ona göre hareket ettiniz. Yani ben de cinsiyetimi masaya koymadım. Kimsenin de cinsiyetime bakarak beni değerlendirmesine izin vermedin. Siz erkeksiniz diye de biat etmedi. Aklında cinsiyeti yoktur. Yani işinize nasıl yaptığınızı bakar. Biz insanlar birazcık kendi kendimize kodlamalar yapıyoruz. Kadınız, erkeğiz, şudur budur diye. E, tabii ki yani Türkiye'de kadın olmak zor değil mi? Tabii ki zor. Ama e, ben kendime baktığımda takılmadan e, yol alabiliyorsam e, bence birazcık biz kadınlar da dilimizi değiştirmek zorundayız.